Euler, sayıların özelliklerini incelemeye devam ediyordu. Asal sayıların dağılımına yoğunlaşmıştı. Tanımladığı önemli fonksiyonlardan biri, fi fonksiyonuydu. Fi fonksiyonu, bir sayının parçalanabilirliğini ölçer. Mesela bir n sayısı var diyelim. Fi n, n ile ortak böleni olmayan, n'den küçük veya ona eşit kaç tam sayı olduğunu verir. Mesela, fi 8'i bulmak istersek, 1'den 8'e kadarki tüm sayılara bakıyoruz. Sonra, 8 ile 1 dışında ortak böleni olmayan kaç sayı olduğunu buluyoruz. Mesela 6'yı saymıyoruz. Çünkü 2'ye bölünebiliyor. 1, 3, 5 ve 7'yi sayıyoruz. Çünkü bu sayıların 8 ile tek ortak böleni 1. Dolayısıyla, fi 8 eşittir 4 diyoruz. İlginç olan şu, fi fonksiyonunu hesaplamak zordur. Bir durum hariç. Grafiğe bakalım. Noktalar birden bine kadar olan sayıların fi değerlerini gösteriyor. Bariz deseni görüyor musunuz? En üstteki düz çizgi asal sayılardan oluşuyor. Asal sayıların birden başka böleni olmadığından, herhangi bir p asal sayısının fi değeri, p eksi 1'e eşittir. Mesela bir asal sayı olan 7'nin fi fonksiyonunu hesaplamak için, 7 dışındaki tüm sayıları sayarız. Çünkü hiçbirinin 7 ile ortak böleni yok. Demek ki, fi 7 eşittir 6. Yine bir asal sayı olan 21.377'nin fi fonksiyonunu hesaplamamız gerekirse, sonuca ulaşmak için sayıdan 1 çıkartmamız yeterli. Yani asalların fi fonksiyonunu hesaplamak kolay. Bu, fi'nin çarpımsal bir fonksiyon olduğu gerçeğine dayalı ilginç bir sonuca yol açıyor. Yani, fi a çarpı b eşittir, fi a çarpı fi b. Tabii, a ve b'nin obeblerinin bir olduğunu varsayıyoruz. Bir n sayısının... P1 ve P2 gibi iki asal sayının çarpımı olduğunu biliyoruz, diyelim. O halde phi n her iki asalın fi fonksiyonlarının birbirleriyle çarpımına eşit olur. Yani P1-1 çarpı P2-1.